Arkadaşlar herkese merhaba İddaa Tahmin Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz kuponumuz 3.36 kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Ayrıca bizim mobil uygulamamız var arkadaşlar biliyorsunuz. Ondan da bahsedeceğim. Yine bu maçı mobil uygulamamızda bu kuponu mobil uygulamamızda paylaştık 7.76 oranlık kuponumuz o da başarılı bir şekilde geldi yine canlıdan almış olduğumuz 5.59 oranlık kuponumuz başarılı bir şekilde geldi ayrıca videomuzda paylaşmış olduğumuz bu <gülüyor> 2.78 oranlık bir kuponumuz vardı arkadaşlar, Trabzonspor 1.5 üstünü alın demiştim. Ya da e, güvenmeyenler sonu 2 alsın dedim. Tabii ki geldi, sonu 2 geldi. Şöyle göstereyim ben, diğer kuponumda değerlendirdim. Çünkü kazanacağını biliyordum. Yani tahmindir tabii ki, şans bizden yana oldu. İsteseydi 2-3 tane atardı Trabzonspor ama... Abdullah Avcı faktörü var biliyorsunuz. 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla hareket ediyor. Mas sonu 2 Trabzon demiştik 1.90 orandan. Yine renders 1 dedik ve e, ver maçı deplasman 1.5 üst. Çok güzel bir oran yakaladık. Yine bugün uygulamımda paylaşacağım 39.26 oranlık yüksek oranlı kuponum var. Onu da e, uygulamamızı kullan arkadaşlar değerlendirebilir. Mobil uygulamamız hakkında biraz bilgi vereyim ben sizlere. Kanalımızın arayüzüne girip mobil uygulamamız diye bir videomuz var. Onu inceleyebilirsiniz. Yine hakkında kısmında. Aklımda kısmında arkadaşlar şuraya bırakmış olduğum bir link var ya da Şuradaki linki tıklayıp Mobil uygulamamızı indirebilirsiniz akşam güzel canlı maçlarımız var Canlı maçları kaçırmamak adına Yine kuponlarımız var uygulamamızda paylaştığımız Bugün üç tane kuponumuz var arkadaşlar 3 tane güzel kuponumuz var. Değerlendirmek isterseniz ben sizlere sunacağım. Değerlendirmek isterseniz bol şans diliyorum şimdiden. De şunu söyleyeyim. Bu yüksek oranlı kuponumuzu şöyle göstereyim ben arkadaşlar. 39.26 oranla kuponumuzu bu videoya 50 beğeni ve 50 yorum gelirse ben yorum kısmında paylaşacağım çünkü videolara gereken özen gösterilmiyor maalesef dün o kadar iş arasında ben sizlere kupon yetiştirmek için birçok işimi yarım bıraktım ve maalesef e, videolar Gereken değeri, özeni görmüyor. Çok önemli değil. Yani en fazla ara veririz. Birkaç hafta ara veririz. Video çekimine. Bugünkü kuponlarımıza geçelim yavaş yavaş. ilk maçımız Kisvarda ki 2.5 üst. 3.83 orandan oluşuyor arkadaşlar bu kuponumuz. Orazdein Istra 2.5 üst. Midland Albor 2.5 üst. İlk kuponumuz bu şekil. Yani diğer kanallar gibi iki tane maç verip 15 dakika 20 dakika konuşmuyoruz. Ama maalesef diğer kanallara baktığımız zaman adam 1.20 oran veriyor adama kralsın, efsanesin, işte kral ne zaman gelecek, macar cürt. Yani hakikaten o üyeleri tebrik etmek lazım. Adamın emeğinin hakkını veriyorlar. Adam çalışıyor bir şeyler yapıyor yani sonuçta ben takdir ediyorum ama bizim üyelere baktığımız zaman maalesef tık yok sadece kuponlara bakıp çıkıyorlar. İkinci kuponumuzun ilk maçı arkadaşlar 3.8 oranından oluşuyor. Spartak tırnava maçı 2.5 üst. Böyle aralarda vereceğim maçları biraz konuşarak zaman geçirerek arkadaşlar çünkü video izlenmesi çok çok düşük. Yani e, istenilen seviyeye gelmedi daha kanal. E, bunu yavaş yavaş ben yükselteceğim. Tabi ne şekilde yükselir, ne şekilde şey yapar onu zaman gösterir. Yani Bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Maribor, Tabor, Sezana, 2.5 üst. Bülten'de seçmiş olduğumuz maçlar arkadaşlar. Bunlar tabi kupon olarak oluşturduk. Tabi sizler de seçebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yüzlerce maç var. Biz aklımıza yatanı oynuyoruz. Aklımıza yatmayanı oynamıyoruz. Ferenç Faroğuz, Butapeş'te karşılıklı gol var arkadaşlar. İkinci kuponumuz da bu şekilde. Ve üçüncü kuponumuz ilk maçımız 3.68 orandan oluşuyor. İlk, üçüncü kuponumuz arkadaşlar. Ben yine bir hatırlatma yapayım. Mobil uygulamamız arkadaşlar. Mobil uygulamamız hakkında kanalımızın ara yüzüne gelip Şöyle göstereyim ben. Kanalım ara yüzüne gelip arkadaşlar orada bırakmış olduğum linki indirebilirsiniz. Yüksek oranlık bonumuz var bugün. Ayrıca canlı maçlarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar mobil uygulamamız hakkında diye bir videomuz var tanıtıcı video onu izleyin aklınıza yatarsa indirirsiniz zaten şurada da bırakmış olduğum linkten indirebilirsiniz hakkında kısmına gelip mobil uygulamamız diye bir link banko bankotahminler onu indirebilirsiniz arkadaşlar şöyle kapatalım ve kaldığımız yerden devam edelim iki <gülüyor> buçuk üst. Akşam güzel maçlarımız var, canlı maçlarımız var. Onlardan da e, bir şeyler alacağız diye düşünüyorum ben. Dün mesela çok güzel bir oran yakaladık. Şöyle göstereyim 5.59 oranlık bir kupon yakaladık. <gülüyor> Tabi doğru zamanda doğru alanın tercihler ve e, tahminler her zaman kazandırır. Her türlü maça, tüm maçlara girmiyoruz arkadaşlar. Yani aklımıza yatan maçları paylaşıyoruz siz güzel kardeşlerimizle mobil uygulamamızda. Radomiyak, iki 2.5 üst. Vevis, Lakrakow. Zaglebye Lubin 2.5 üst. Açlarımız bu şekil. Kuponlarımız bu şekil arkadaşlar. Dediğim gibi 50 yorum ve 50 beğeni gelirse bu videoma ben bu kuponumu yorum kısmında yazacağım. Maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. <gülüyor> Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans ediyorum, bol kazançlar.